Merhaba dostlarım ben Serdar ve baştan baya çok Infinite'e hoş geldiniz. Zepplinde gün batımına doğru ne giderken diyecektim hangisi güneş abi bu ne bu ne? Okey tamam bu evrende iki güneşimiz var gayet tutarlı mantıklı cool, cool. güzel çok hoş. Ah, Abilerim geçen defa buradayken küçük bir şey parıplay küçük küçük bir noktaya kaçırmışız bakın şurası çok çok ilginç çok ilginç. Bir şatkan da etrafta böyle kuşlar falan filan. birisi oturmuş, buraya oturmuş ve şatkanıyla kuş avlamış bütün gün. Mar Martı sanırım bunlar Martı değil mi? Martı avlamış çok ilginç. Bu ilk kez görüyorum burada, önce fark etmemiştim. Neyse bu küçük ayrıntıyı da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, bu arada buraları baştan oynadım hep çünkü... Oyun kaydetmemiş bulduğumuz yeri. Ya şu kapıdan... İçeri girmediğimiz için oyun kaybet, kaydetmemiş bulunduğumuz yeri. Böyle küçük küçük bazı yerlere başlamayalım. Çok önemli değil. O zaman ne yapalım? Girelim. Hadi Elizabeth giriyoruz. Alanı terk et. Aynen. Soldiers Field. Er alanı. <gülüyor> Selam. Watts'ı açasım geldi ama Watts yok bu oyunda. Güzel, hoş bir Hoş bir Atmosfer Vatanseverliği yücelten Kampslak Akademi Harp Okulu Abi önünüze gelen de Kampslak demezseniz fena olmaz ha yani Çok fazla kullandığınız zaman Önemli kalmıyor Ah maymuncuk. Çok uygun. Hemen burada bir maymuncuk var. Aç bakayım neymiş. <gülüyor> maymuncuk bulun. Endüstriyel devrimi oynadığın için al 5 tane daha. Çok iyi. Endüstriyel devrim sayesinde 5 maymuncumuz daha oldu. Harika. Burada ne var? Neler var? Nasıl şeyler var? Ha, bu oyunu özlemişim yani. Süredir oynamadım. Yamalamayı da özlemişim. Oyun Fusion. Aa tuza vereceğim. Sert tuza vereceğim. Tuza ihtiyacımız olan şey olabilir şu an. Bu ana çevirir misin Elizabeth? Çünkü 5 tane daha maymuncuğum var. Çünkü endüstriyel devrimimizden herkese maymuncuk dağıtıldı. İşte bazen kömür dağıtılıyor, bazen maymuncuk dağıtılıyor, bazen mermi dağıtılıyor arkadaşlar. Ah, carbine yes, ee, bunu alacağım. Hehe he, tüfek, Karbin tüfek bayılırım. Ee, ne ne var burada? 201 e, gümüş harika, gümüşler alırım. Ne garip, neye baktın? Silah bak, O benim silahım, ben attım oraya Elizabeth. Daha önce kullandığımız silah. Ah bu ne? Bunutalım bakalım neymiş. Dur ana son unutmuşum. The Deacon Stark house was simple. Hard work, <gülüyor> sure, but simple. Ringing and linen, scrubbing the floors. Lady Stark she even had a kind word now and then. Almost enough to make me think I had a place in their world. God made foolish girls so he could have something to play with. Sert sözler. Sert kadından sert sözler. Güzel, harika. Oh güzel şeyim oldu, elime oldu ha. Bunu içmeyeyim. Her şeyim full zaten şu an. Burayı da şey yaptığımıza göre makinet tüfek mi ha yok. Burayı ararım ama. Ha, harika. Japonya'ya Cephaneye... oh, hayır demem. Tüfek cephanesi gerekiyor. Birisi, birisi that Bir şekilde hallederiz Elizabeth, sen merak etme. Aha, lan bunu arıyordum işte ya. İnternette Kolombiya'nın bayrağını arıyordum ve doğru düzgün bir bayrak bulamadım. Farklı çalışmalarım için böyle e, kurgu dünyalardaki kurgu Grupların, tarafların, ülkelerin, yapıların, bayraklarını inceleyecektim. Ha bu işte ya, tamam. Okey. E şimdi bunu böyle inceleyince çok e, çakma bir bayrak üzerine çalıştığımı anladım. Onu da değiştirmem gerekecek. Çok hoş, harika. Kapalı kalsın abi, sıkıntı değil. Abi çöpe neden para atıyorsun? Gözünüzü seveyim Çöplerden neden para buluyorum ben ya? Çöpte buldun değil mi? İnsanlar yere çöpe ne, ne kadar büyük bir zenginliktir abi. Bu arada iyi paramız var Çok iyi paramız var. İki maymuncuk alırım. Ne var abi sende? Şarjör genişletme. <gülüyor> Güzelmiş ha. Önce e, öncelim, öncelim silahlar evet. Öncelim silahlar. Hasar hasar yükseltme. Aslında keşke karbin için bir şeyler olsaydı. Neyse elimizde tabanca var. Tabancanın şarjörünü yükseltelim. A bunu da açabiliyorum. Tamam bunu da aç abi. Çok paramız var. Çok güzel Dur hayır. Hay lan. Hah. Okay. Ya da dur ya. Bunu yapalım. Böyle daha iyi gibi. Bu arada ben neye bakacaktım? Ha ben şuna bakacaktım asıl. 18 vermi değil. Abi 27 mermin var şu an. 27 mermi olan delilik oğlum bu. Burada bir şey yok merdiven altlarında yine. 27 mermin abi. Tabancamda 27 mermi var olan. E zaten giydiğim bazı araç gelişlerden şey geliyor. Neredeydi onu da göstereyim. E görmüştünüz zaten siz ama hangisiydi? Mermi lütfu. Bütün silahların kapasitesini %50 artırır. Şarjörlerin kapasitesini diyor daha doğrusu. Ben toplam kapasitesi almıştım ama şarjör kapasitesine de çok okeyim. Şu an 27 mermi var? 1903'e sahip e kim yazmış? Okay, seyirci bunu birisi yazmış. Ona kimin yazdığını bilen varsa yorumlarda belirtirse çok mutlu olurum. Severim böyle alıntılar onları onları. Hoşuma gidiyor. Mesela ben de onu hiç şey yapamıyorum ben. Ben hiç şiiri çok e, benim sevmiyorum ama böyle küçük alıntılar bana muazzam bir edebiyat abi bir edebiyat yani. Bilmiyorum. Neyse çok çok şey yapmadan e, şuradaki kinetoskop'u bir şey yapalım. Abi silahı e, holsterlamaya çalışıyorum. Çok alıştım öyle yapmaya. Okey. Kullan bakayım. Uçan bir şehir mi? İmkansız. Bilimin harika bayanı mucizelerini gösteriyor. Panayır. Uçan bir panayır ama değil mi? Ha lutes bu. Bu lanet şey nasıl uçuyor? Roketler, balonlar. Lanet kullanmayın orada abi. Quantum mekaniği dedi küçük bayan. Biz buna kadın içgüdüsü diyoruz. Biz de buna... Cinsiyetçilik diyoruz. Aynı zamanda cahillik de diyoruz. Nasıl birçok noktadan vurmayı başarıyorsunuz onu da anlamıyorum ya. Okey tam. sanırım burada. Aa, alabileceğim bir şey kaldı mı? Sanırım hayır. Sanırım burayla okeyiz şu an. Ali işte, şey kötü mühendislik. Shut up, Now how are we get to the airship? Let me see if I can get that gate open by hand. gidelim o zaman. Who needs the power company? Some fool's alternative to electricity. Doesn't seem Abi elektriğe gerek var ya. Benim bu güçlü kaslı kollarım varken. Elektriğe ne gerek var ya? Oo. Burada şey var ha ben bunun şey yapar muzan. Aa yok. Ben bu nasıl lan? Aa nasıl lan? Burada şey yok muydu? Ben mi yanlış gördüm? Bu gideceğimiz gemi, hava gemisi. E tamam bunu alalım. Zaten full ama. Ben burada Aha. There it is. çalmanın sonuçları olabilirdi. Demek ki bir şey çalmayacağız. Yes, evet, Mr. do ben... Call me Booker. <gülüyor> All right. Skyline, ne vardı? Skyline'larda kullanırız. E şimdi çalmanın sonuçları varsa Hard'dan gitmeyeceğiz ya. Bakacağız, tabii ki bakacağız. Şuna bak ne kadar harika bir yer, ne kadar renkli bir yer, müthiş bir yer. Burayı ilk önce bakacağız. Bak, kinetoskopu kullan. Ne bu? Mighty Songbird. Ha, Songbird e, göklerden nöbet tutuyor. Tutsun. Daha tutsunu. Korku Kolombiyan insanlar için değildir. Onların korkmalarına gerek yok çünkü Songbird var onlar için. Gerçek vatanseverin Songbird'den korkacak hiçbir şey yoktur. Abi ben gerçek bir vatansever değilim. Ben sahte çobanım. Ben sahte bir vatanseverim. Ben bu vatanı bile sevmiyorum. Ben başka bir vatanı seviyorum. Ben daha kötü bir sahte vatansever olamaz. Alabiliyor muyuz Teşekkürler. Aldık mı? Yedi Melizabeth. Abi bayağı etkisi mi oldu? Ben sadece böyle her zamanki bir şeyleri geris gibi falan düşünmüştüm. Yani Cem. Do you imagine they were interested in meeting you, no doubt for lessons. Why you? I never even heard of this place before I got here. Bu çalabiliyor mu çok teknik. Yes, I got a bit behind with current events. E gidip bakalım bakalım. Burası çok şeye benziyor. Ne burası? Dimbit ve Dük dondurma e, dükkanı. Selam, dondurma alabilir miyim? Abi dondurmamızı tatman lazım. Kolombiya dondurmasını şey yapacaksın diyor. Evet, hadi bakalım bakalım bu neymiş? Aa, Kamstak. Okey, bunu çalmadık. it's the tabii okay az çok tutarlı kendi düşüncesine göre tutarlı okay çöpten kesin ararken çalmıyorum değil mi neleri çalabiliyorum mesela var mı burada bir şey evet çal diyor yazar kasa Şuradaki çöp tenekesini arıyoruz sadece ve boş çöp tenekeleri demek ki güzel yerlerde çöplerik. Aa tamam, özür dilerim. I a independent contractor. <gülüyor> Used to work for <gülüyor> the Pinkertons and such. Not something you want gracing a resume. Weren't they the ones they'd call in to settle things when the workers took to striking? that's a word for it. Okay. Bu kırın geçmişi pek de hoş değil. Tamam oraya geçemiyoruz şu an. Oraya daha sonra bir şekilde geçeriz. Etrafı dolaşmaya devam edelim. E güzel abi burada güzel marrach dondurması falan satıyorlar. Hediye dükkanı var orada. Selam abi sen seninle iletişime geçebiliyor muyuz? Merhaba. Sosisli şeyle geçmişteki iletişim. Okey. Gaz burada bir şey yok. Aynen burada bir şey yok. Acaba makineleri Sa there were women in your life? There was. She died. How? Giving birth. Wow. You have a child? No. Oyna paylaşıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Elizabeth bak burada ne var? Çok sever, seveceksin bunu. Bak eski dostumuz. O hamunlar silah mı? Oyuncak silah. Buraları şey yapamıyoruz diyor. Yapabiliyoruz. Gümüşleri alabiliyorum. Çaldım ya. Selam sen durdun böyle. Bana bir şey mi diyeceksin? diyor. Bir gizemli bir figür sandım. ha bak sen bilmiyorsun ama geleceğinde bunlar olacak diyor. Hani para atacaktım bana. Aa. Elime elektrik geldi. Şey yapacağım diyor. Para atacağım diye, çok ilginç. Selam. Kolay gelsin acıya. Ha ben şimdi buraya... Ulan çok riskli ama çok merak ediyorum. Ya umrularına değil. Okey, aa sen şeysin. Yok lan sen bir şey değilsin. Karşında bir şey var mı? Genelde oluyor. Aha. Evet evet istiyorum. Paraya para ihtiyacımız var. Paraya ihtiyacımız var. Paraya ihtiyacımızın olmayacağı bir nokta yok Elizabeth. All of this way. Ha. Buraya daha giremiyoruz. Küçük mana içerisinde bırakayım orada ben. Şimdi şey yapmak istemiyorum. Çünkü. A sen. Evet. Düşük mana'ya sahipsin. Tamam. Sıkıntı yok. Bobol tuz alabileceğimiz bir yer var. Ha. aa 1485 gerekiyor. A güzel. Okey Yani. Ee... Katil kargalarıyla tuzak kurarsak ve o tuzaklar aracılığıyla birisilerini öldürürsek onların cesetleri de tuzağa dönüşecek. Bu bize muazzam bir e, tuz verimi sağlayacak. Bunları yememe gerek yok şu an. Ben geri döneyim bu arada. Geri döneyim tuz alacağım. Abi çünkü verim her şey ya. Bu küçük küçük yaptığımız birikimler çok iyi olacak. Çok iyi gelecek bize gelecekti. Evet bana tuz ver. İçime tuz çekmek istiyorum. Tuz ya acaba neler yutturuyorlar bize ya. Evet evet tuz bu tuz tuz. <gülüyor> Beyaz tane tane evet kesinlikle tuz bu. Sana farklı farklı güçler veriyor ama tuz abi çok güçlü bir tuz. Ha, polis yakalamasın ha. <gülüyor> Hocam siz de burayı Ay. doğrucul bir rüzgar geliyor. Tuzlarınızı kaldıracak. Ne Tuzlarınızı kaldıracak. Selam. Okey al alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Özür dilerim Elizabeth, alamıyoruz. Şimdi gitmek istediğim yere gidemiyorum çünkü bir şeyler yapınca genelde ortam bir değişiyor bu oyunda. Ortam değişmeden önce bir her şeyi görmek istiyorum be something particular to Colombia. Or tutmadı ya. Amerika'da tutmadı bu. Avrupa'da Amerika'da tutmadı. Kolombiya'da tuttu. Ya evet bu biraz ürkütücü evet. Çok ürkütücü lan bu. Çok kötü lan bu. Hanımefendi sen bizi takip etme diyorsun. Selam. Okey. Bu ürkütücü! Bu... Gider misiniz hanımefendi? Beni korkutuyorsunuz. Çok teşekkürler. Ay şuna bak ne... Ür Ürkütücü abi bu ya. Dümdüz ürkütücü ya. Ya okay, buralardan çalamıyoruz ama yukarıda bir... Voxofone ee, var onu. Şey yaparım. Burada başka bir şey var mı yoksa? Çok. Kolay gelsin abi. Oku oku okumak iyidir. Ha ee, Lotes. Sonsuz görüş. When I was a girl, I dreamt of standing in a room, looking at a girl who was and was not myself, who stood looking at another girl who also was and was not myself. My mother took this for a nightmare. I saw it the beginning of a career in physics. Evet. Genelde ben de e, kelime bakan bir başka bir kendimi gördüğümde e, kariyer tercihlerimi bir değiştiririm. Önemli kariyer tercihleri yaparım bu noktada. Abi kariyer. Size kariyer kelimesi, kariyer anlamı çok şey geliyor. Selam hocam, kolay gelsin. Sen ne kadar bıkmışsın var ya. E, ben de bıkardım onu giyseydim. Çok haklısın. Çok haklısın. Biraz daha bakalım etrafa ya. Ne gördün Elizabeth? Elizabeth dediğim hmm, hım hım. Aa dediğinde geldi bir şeyler oluyor etrafta. Merhabalar. Hello. Ne kadar gülüm ne kadar samimi bir esnafsın ya. founder Hocam sakin. Sakin ol Cinderella sıkıntı değil. Buna a polis koruyor <gülüyor> burayı. working heater replika. Heater kopyasını çal. Sanki önük kullanabilirim gibi geliyor. Okay bu tarafa geçemiyoruz. Ama şurada bir şey görüyorum. Yine güçle çalışan bir şey görüyorum. Okey, bir şekilde onu daha hallederiz. Selam hocam, bu oyunda herkes beni takip ediyormuş, hissi veriyor ya. Ahaa. Beni burada mı hayal ediyorsun? Aha buradayım. hadi, hadi bu kır, yapabilirsin, güveniyorum sana. Buradan çıkamıyor muyum gerçekten? Neyse zıplaya zıplaya bunun içinde şey yapıyorum. Okey. Başım dönmeye başladı. Çıkıyoruz buradan. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Okey. Bazı sağlıksız tercihler yapıldı buradan. burasında burasına başka bir şey yok değil mi? Selam. Hey smoke him if you got him, pal. I ain't no gendarme. No. Thank you, sir. Kullan bakır. Senin de kalbin yumuşak ha. Senin de kalbin yumuşak. Hafkai havaları yapıyorsun ama. Elizabeth ortaya bakıyor. Hadi okey, gideceğimiz yer orası. Burası burada başka bir şey yok herhalde. Bir şey yok. Selam. Ya abi ilk geldiğimizde ne kadar güzeldi ya her şey. Böyle Herkes selam verirdi. Ya ne kadar güzel bir gün. Harika değil mi? <gülüyor> Tabi herkesin morali, e, dini kehanetlerinde ortaya çıkacak olan şeytani figürün gerçekten de ortaya çıkmasıyla biraz bozulmuş olabilir, keyifleri kaçmış olabilir. Hazır mısın abi? AŞ'e geldik. Bize... Pamuk şeker satan abinin yerine geldik. Ökey okay, geriye gidelim. Sen onu biraz daha yıka abi. Orada bir şeyler yapıyodur ha. Bir şeyler olmak üzere. Selam hocam sen nereye bakıyorsun? Aa, Aero bakıyorsun. Güzel görünüyor. Gerçekten de çok güzel görünüyor. Bu oyun çok güzel sahneler kuruyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Bu oyunu oynadıkça övüyorum arkadaşlar. Çünkü oyunu seviyorum yani. Gerçekten oyunu oynadıkça övüyorum. Oynadıkça Küçük şeylerin içine girebiliyoruz diye şey yapıyordum ama neyse. Okey, eee... Uh, uh, gideceğimiz bir yer kalmadı değil mi? Okay, güzel, tamam. Hadi o zaman Elizabeth, şey yapalım, gidelim. Haydi bakayım, çalıştıralım. Bu bir şey diyeceğim, Ya elektrik kullanmayı bırakın ya da doğru düzgün elektrik kullan ya. ya. Şu meret ne zaman kullanılsa bozuluyor ya. ya. Çalışmıyor. Çok bariz değil mi abi? Çalışmıyor artık bu noktada. Hayır, gelmiyorsunuz değil mi? Gelmiyorsunuz değil mi? Ayı, okay, renkli ortamımız bozulacak diye çok korktum bir ara. Çünkü gerçekten sıkıntıydı yani. O tarafa gidiyoruz. Hollow Heroes da çok jockeyable. Blues, blues, sıkıntı değil. Hocam aaaabiii neden ya? Hay tüküreyim ya. yine misiniz abi Hay lan dur Neresiniz lan Pişt. Elim alışmamış ha Ya, ya re rengimizi mi bozdunuz yani Bu mu renk lan Kritik çakarım öyle Aa ölmedi seni görmüyorum ama seni görmüyorum. Möylesiniz abi. Wow, wow wow Abi neden şimdi buraya geldiniz? Beni mi takip ettiniz ya? E tabi şimdi hareketlerim çok çağır, <gülüyor> oluyor. <Ölüyor musunuz> artık çok takip ediyor. Ölüyorum şimdi artık. Lan! Göremiyorum oğlum sen neresin burada birisi var mı yok güzel biliyordum ya bir şeyler olacağını biliyordum ya çok güzel çünkü ortam abi her şey çok güzel neresin nereden bu ver bakayım great. Abi neden böyle yapıyorsunuz ama ya? Ben okeydim Her şey okay'dı. Ben buradan gidecektim abi. Öl öldünüz yani. Oldu mu şimdi? Öldünüz. Öldünüz oğlum. Öldünüz lan. Geberdiniz gittiniz. Neyse en azından buraları çalabiliriz. Yaptım katliamı bu şekilde haklı gösterebiliyorum. En azından buralardan para çalabileceğim. Ya dur bakayım. Her yerde mi böyle? E tabi, bütün, bütün mekanın rengi kaçar abi. Böyle, böyle olacak yani. Ne olacak? E, çalacağım yerden çalayım bari ben de o zaman. Ne gerek var? Cevap mı ya. yani? Wow, wow, çok <gülüyor> ağır ırkçılık, wow. Burada bir şeyler olması gerekiyormuş gibi geliyor ama neyse. Selam, kimse yoktu mi? Tabii ki kimse yok. Çünkü herkes kaçtı. Tabii ki çalacağım. Ne var? Ne var burada? Her şeyi görmek istiyorum. Dondurmalarınız vardı oğlum. Dondurmalarınızı yemek istiyorum. Gerçekten yiyecek dondurma yok mu burada? Dondurmayı yiyemiyor muyum mesela? Lan tüh. Neyse. Burası vardı, burası vardı. Aa dur dur dur şey vardı. He he. Oho, polis hemen kurmuş şeyi. Yoksa? Her yer kapandı değil mi? E bura, burası kapalıydı zaten. Buradaki abilerimiz de kaçmış. Aa dur burası şey... Oy... Aa yok burasıydı. Hocam selam sen burada. Buradaki polisler de kaçmış. Neyse en azından seni çalabilirim. Abi alam hiç iş yapamıyormuş ki parası yok ya adamın. Bütün parayı bunu harcaya Ne bu abi? Heater Replika ne bu? Tamam şöyle yapalım. Ben bunu yeni şey yaptım ya ama bunu da göstermek istiyorum. İyi o zaman bunu tüfekle devam edeceğiz. Ee, yakın mesafeden de bunu kullanırım. Para toplayabilirsem de çok güzel olur. Başka bir yer yoktu burada değil mi? Girebileceğim yok. Ya bunu yapmayacaktım, bunu yapmayacaktım, bunu yapmak istemedim. Dimbit olmayın abi, dimbit olmayın. Bakır olun dimbit olmayın. Çok teşekkürler bunun için. Her şey çöp kutusu zannediyorum ha. Çöp kutularını arar olduk ya. Çöp kutularını gözlerimle arıyorum artık. Ulan nerede var hangilerini yağmalayabilirim diye. O kadar büyük israf var ki. O silahta da sanırım Bir şeye ihtiyacım var. Hı, gel Elizabeth. Ne yapacağız ha? düğme burada dümenlerde olduğunu unuttum Çok üzgün görünüyorsun. Is okay. I hate these things. Jesus, just kill it. Elizabeth, I have a better idea. What you to open them all the time in my tower. What is a It's like a a window. A window to another world. Most of the time dishwater, a different colored towel or tea instead of coffee. But sometimes sometimes i see something amazing and i pull it through there good god i don't suppose you've got an airship in there i don't think so but there is there, there is something I... oh no okay. I, I'm Can, asansörün içindeyiz i don't understand what i just saw back there That sure as hell tam mı? Ah okay. Yani şimdi bu ve bunun şeyi aynı değil mi? E, tam olarak aynı değiller. Neyse bir sürü bunu kullanırız. Japon'un bittiği yerde şey yaparım. Ne gördün Elizabeth? Elizabeth o çöp. Ee, artık kullanılamayacak ve daha sonra kesinlikle kullanılamayacağını da öngördüğümüz eşyaları çöpe atıyoruz. Belki bu kavramdan yabancı kalmışsındır diye açıklama gereği duydum. Çünkü gözlerini dikip inceliyordun çöpe atıyor Oke. Okay. Teneke. Teneke yazıyordu orada. Oo. Tabanca elimde oluyor şu an çok bunu kullanmak istiyorum. Is. Selam. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim güzelmiş. Bayağı güzelmiş ama mermisi az. Aha karbin şey aldık. Güzel. Ooo cüzdan. Tuvaletleri kullanmayayım teşekkürler. Bu ne? Tuvaletlerde de bir şey arıyorum artık ya. Bu oyun insan ne hale getiriyor? Ne hale getiriyor? İçeride birileri var mı? Yok. Bu ikisi küçük bir ara vermek istemiş çünkü. Burada birileri var. Merhaba. Birileri yok. Okey güzel. Ama cüzdan bırakırsınız lan bırakmayasınız değil mi? Aha kalbini çeyttırıyor. Güzel. Evet. Abi. Bakın. Fink İndüstri'ler. Bu şok Evet, baya kötü bir ürün. Sürekli bozuluyor, çok kötü. Kalite kötü abi. He. Başka bir şeyler var mı? Böyle küçük küçük arıyorum ama gerçekten de bir şeyler buluyorum ya buralarda. İtiraf. Orada parlayan bir şey var, ona döneceğiz yine average yani yabancılar bu kadar şey yaklaşmasak belki falan ne bileyim. yabancı olarak <gülüyor> küçük algandıklarım olabilir. Aç bakayım Elizabet. Karbin cephanesi. Karbin lazım yani, karbin cephanesi lazım yani. Whoa whoa whoa whoa whoa whoa whoa. Oh! Hey, hey, hey, hey. Bu silah Ah karbin cephanesi arkadaş, bu silah onu yok etmek için kullanılıyor. Her defa aslında bu donanım şey yapıyorsun. Aynı şeyi söylüyorsun yani. Yeni pantolon uçan ateş. Skylar'dan atlamak %100 şanslı yakındaki düşmanı yakar. Hedef 3 saniye için 400 hasar e alır. Tamam bir kıya e şey yap bakalım. kıyas Karşılaştırmayı göster bir kıyasla. Yakın menz dövüş menzil 3 kat arttı. Aaa. Tamam ya alalım evet evet alalım. Al abi kıyaslayın. Çok güzel. Ben aslında bütün, ulan bütün şeyi harcarız diye düşünüyordum ama harcamadık. Harika. Kayıt yazını al bakayım. Aa sakallı, korsana benzer bir abimiz. Selam. Adı Dur dur baştan başla. <gülüyor> I hated no special enemy. Until now. Comstock. He's made a vaudeville travesty of my battles and cast himself as the White Knight. I called him out over it, and he stripped me of my rank. That man has never seen the savage face of war. Okay, orada two score dedi 2 puanlık değil. E, 20 yıl mı 40 yıl mı öyle bir şey yani. Oradaki skor şey gibi bir kelime. İşte bir düzine veya bir de de iki deste üç düzine falan. Great. Öyle. Wow, bu çok heyecanlandı para için. Great hemen ver onu. Harika, süper, aslansın ya. Aslan parça. Abi, hmm. bir at ol ya bir sakin ol ya. Selam. A sola sadece şey. Okay. Zaten doluyuz. Beş. aç burayı. Ha o Karbinje Japonya sağlık bol bol. Harika. Çok buraya gelmemize. Ne var burada? 284 gümüş sikke çok işimize yarar. 1332'ye yükseldi. Yakında şey yapabilecek duruma geleceğiz. vigorlarımızı ee, güçlendirebilecek duruma geleceğiz gibi. Bakalım. Oo! Harika. Harika bir şeye bakacağım. Okay. Güzel. Bunu kullanırım ben ya. Neden bu iyice parlıyor? Ha yok, okay bu. Öyle şey. Tamam harika. O zaman ben bunu değiştireyim. Ben bunu 3 yapayım. Güzel bu şekilde kullanabiliriz. ya. Dur. İyi daha fazla kullanabilirim. Ya böyle yapalım. Yeni yeni şeyleri deneyelim. Slate? A lesson. Now, I know you've all come to think of Slate is some kind of war hero. Shh. Let me be abundantly clear. Cornelius Slate is no hero. Ah, he's been living down in Frankton so long that the man has gone native. <laughs> Slate Stop had his way. Away. Hocam selam. Aa yanlış yaptım. Dur. Ha, bunu yapmak istemiştim. <gülüyor> Aa, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. ölüyorum. ölüyorum. Woah woah woah woah woah woah Neredesin abi? Sen öldün lan. Sen öldün abi. Okay. Hey hey hey hey hey o Ar ne? RPG cephanesi mi aldık? Okey, RPG gelecek yani yakın zamanda. Çekilir misin Elizabeth? Seni vurdum azıcık kızım, çekil yoldan. Okey, wait, wait wait wait wait wait beş dakika, beş dakika, beş dakika, beş dakika. Beş dakika. bir şey var. Al. he <gülüyor> he <gülüyor> He bye bay bay. Aşağıya düştü. Çok lan. Ah! Ah! Sıkan var. Okey. Doğru, dur doğru. Yanlış şeye basıyorum. Hah. Hah. Okey. Doğru, doğru, doğru, şey huh. Huh. Okay. <gülüyor> dur, doğru, doğru, doğru. Bakıyorum çok erken davranma. <gülüyor> Abi karga adamı şey düşürdük ya çok, o kadar mutluyum ki He güzelmiş bu silah. Bunda böylece göstermiş oldum. Bu ne? Çok mantıklı. Okey, buradan gidebiliriz ama I suppose we could take those Skylarks out of the Who's that? Actually know the fella Seems he still got a knack for making enemies. ABAP'larım bir kez daha e, şeyi belirtmek istiyorum. Zaten biliyorsunuz ama bu, bu serilerin videoların e, devamlılığını e, gazını sağlayan şey sizlerin. Sizin müthiş insanların yorumları e, sizin müthiş insanların layıkları onları da eksik etmeyi unutmayın dedikten sonra devam ediyorum. Okay. Evet abi aynen böyle yapalım. Bunları aldım. Harika. Ben Bana başka bir silah alabilir miyiz acaba? Veya Uuuu Bu biraz daha Daisy Fitzroy'un şeyi var <gülüyor> Çok nefret, çok nefret Fazla nefret bu Bunlar da büyük bir ihtimalle Avlamaya çalıştığı Türklerin adamları Makinötveyi şimdi almam ya. Başka bir git. Şey, tabanca varsa tabanca almak istiyorum ya. Tabanca yok mu? Pompa la, pom. kullanabiliriz şu an. Jephanemiz dolu. Üff. RPG cephanesi salmaya devam. Tabanca yok mu abi? Senin tabancan vardı. Oha, gelen polisi öldürmüş. Okey, burada isyancılar varmış. Uh, Snake denilen herifin. Elemanlar büyük bir ihtimalle. Sonra polis buraya baskın yapmış, düzeltmiş falan filan. Bunlar esenciler, dışarıdakiler polisler. Bu genç güzel. Şunu alım bakayım. Ah polis bu. Bu pol, hadi polisin solanlarını dinleyelim. <gülüyor> We found some old uniforms under the floorboards from the war. <laughs> Took guesses as to why they were there, but... Yeah. Who's there? You're slave, right? Sir? Put the guns down! Oh, uh! Did you hear that, Comstock? That is the sound you have never heard. The sound of a soldier's end. Come to your hall of heroes. Prove me a liar. Abi çok iyi ya. Okay. Abi bu seriden çok keyif alıyorum abilerim ve özellikle sizlerle birlikte devam ettiğim için e... ayrıca keyif alıyorum e... ve tüm bu seriden sonra yapmak istediğim videoyu yaptığım zaman müthiş bir keyif alacağım. Ben... Ah. Efsje, efsje miştayım? Codebreaker, what's it say? Don't know. There should be a somewhere. Güzel, tam buluruz o kitabı. O çok sıkıntı değil. Tuvaletlere bakmaya devam. En de genelde en güzel şeyler saklanıyor. Bu ne? Bu bir şey değil. Ama tuzu alayım mı ya? Alayım alayım. RPG cephanemiz doldu ha. Abi verin arpıcı artık da kullanalım ya. Nerede vereceksiniz arpıcı? Bolofiros kapatıldı diyor. Biz de oraya gitmeye çalışıyoruz. Oho, burada fazla Aha, Aa, bu. hazır, <gülüyor> <gülüyor> daha, zikke, daha fazla kinetoskop çok az Biraz daha işimize yarar. Gümüş hayır demem. Tamam. seni de şey yap aslında seni Neler varsa Aha evet. Evet evet evet evet evet bu. Bu bu bu bu bu bu. Hasar. Ah. Tamam bu ya. Ama. Ah. tuzlu da kullanıyorum şimdi ne diyeyim. Ama hasar abi hasar. Buna çok ihtiyacım olacakmış gibi hissediyorum yani. Daha da artırabilirim bir şeyleri. Ha tabanca hasarını artırabilirim. Ama onu kullanır mıyım. tam bir şey söyleyeceğim. RPG hasarını %25 artıralım. Bu RPG şey topladık, mandal boyutu %50 artırır. Mandal boyutu ne ya? Bilmem var falan. Çünkü bu kadar fazla RPG e, füzeleri topluyoruz ve... ...bir noktada şey olacaktır. Bize RPG vereceklerdir. Aa, 3 kilit açıcı gerekiyormuş, açılmaz. Aa, kötü. Olmadı bu. Tamam. Bir şekilde hallederiz. Eminim bir yolunu buluruz. Sen neysin? Ee, Vox Populi nedir, kimdir? Vox Populi like kimdir? Asiller bizim yolumuza lanet edenlerdir. Sen istediğini, istediğini kim ister? İşsiz ve ailesiz, ne? Müfreze'ye katılın. Kolombiya'yı savunun. Flying Scout dedi, şu an bize karşı savaşan ee, değerli abilerimiz avlalarımız, kardeşlerimiz Anne'ye bakıyorsun Elizabeth Aşağıya bakıyorsun evet Üf. Oha o kocaman bir heykel mi abi? O havada duran kocaman bir heykel mi acaba? Aa, abi bu kadar da fazla kaynağınız olmasın ya Diğer tarafta da var mı acaba? İki tane heykel? Şeydeki gibi İsimlerini bilmiyorum ama Yüzüklerin Efendisi'nde şeyde vardı ya Abi kocaman heykeller yapmışlar ya Asarım o heykelin üzerine gezebileceğiz Neyse. Yüzgün Efendisi'nde vardı ya iki tane şey. Heykel nehrin Şelalenin girişinde falan duruyordu. E, girelim mi abi içeri? Okey. Neye hım dedin? Ha cüzdan. Beş dakika nerede? Görün mü abi? Aynı renk. Bu önündeki her şey kahverengi turuncu falan yani. Hep aynı renklerde. Sarı kahverengi turuncu. Uuuu İçeride ne var abi? Muz, yerim, sağlık, Aa. Şu para çantası, şu da şey, gir. Buna ne kadar ihtiyacım var galiba? Aa, maymuncu alırım. A 3 oldu. Ee, Aa, sağlık azaldı lan. Aa, sağlığım... Aa, Yemilir miyiz galiba? Hah, ye, hep niye? Sağlığa ihtiyacım var senin. Sen çöpten bulduğun şeyler diye çünkü çok sağlıklı. Yukarı çıkabilirim. E, çıkayım. Önce şuraya bakayım. Ben bir şeyler var mı? <gülüyor> ver ver. Her şeyi kullanırım. Thanks. <gülüyor> Neye ilginç? Neye baktın? Neye bakıyorsun ya? Her şeye bakıyorsun ilgi istiyorsun ya. Tam dünya sana çok ilginç geliyor da çok dikkatimi dağıtıyorsun kızım. Ya. Nazi Almanyasından kurtulmaya çalışıyoruz şu an. Bilmiyorum farkında mısın ama. O bu ne? Birilerinin birleri. Doğru asker. God makes all kinds of soldiers, but he only made one, Cornelius Sleet. My father followed him up San Juan Hill, through the legations in Peking, and as he put it, through hell the order was given. At today's muster. Slate asked me if I was Sergeant Monroe's daughter. I said, "Yes, sir. I am." Slate said, "Your father always wanted a son. I hope the fool enough to recognize his good fortune." Okay, en azından... En azından kadınları da askere alıyorlar. Ben de böyle her şeyin pozitif yanlarını görmeye çalışıyorum ama dünyada çok da fazla o 4 oldu lan ha, harika. Bu akçileri aldık. Akça. Aa evet ya. Akça olarak şey olmalıydı bunlar aslında. E, Çirilirdi. Tabii ne ellerine, kolarını sağlık. Her kim çevirdiyse muazzam bir emek. Çok teşekkürler baştan. İyilik gidip şu kapıyı açalım bak. Aa dur orada bir şey gördüm. Bir şey parladı. Bir şey parladı. Ne ne o? ne parladı orada? Abi bir şeyin parladığını gördüm. Bu oyunda bir şey parlıyorsa Bir geç okey bir şey yokmuş. Kaçırdığım bazı şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin ahbaplarım. Ee, bazen baştan gelebiliyoruz ağzı e, aynı bölgelere. İşimize, işimize bayağı yarayabilir. ye tabanca. Heater mı? Hey tabanca Kod defteri şey. It's the code book, all right. E girelim o zaman Bunun içinde başka şey var. Aa, evet yukarıda var Hı? Ben yanlış biliyorum yukarıda yok muydu ben yanlış biliyormuşum Yukarıda şey yokmuş ben yukarıda Şey var sandım. Ben seni ele geçirmemiştim Ulan ben bunu ele geçirsem daha ucuz olucaktı be ama şu an biraz daha param oldu, hasarı artır, kesinlikle artır. Tabanca hasarını yüzde 25 yükseltir, yükselsin. Tabancamız iyi oldu şu an, tabancamız çok iyi oldu. İyiholanda des. Karamel kutumu ne? Ha, ver parayı. Her yerden para fışkırıyor ya. Manayı alırım. Bir karamele kutusu daha vardı sanki. Şey yokmuş içinde. Koltuydum. Çok kolay Çok Aç. Aç bakayım Melizabet. Ooo, harika abi. Para çıkıyor. Her yerden para fışkırıyor. Müthiş lan. Of of. Abi az önce kaybettiğimiz parayı geri aldık abi. Bu neymiş peki? Yeni pantolon Skyline dolduracağız. Skyline. ...ya da Skyline'den atlamak silahları yeniden doldurur. Bu güzel olabilir aslında. Bir karşılaştırsana. Yakın dövüş menzeli 3 katına çıksın. Kıyafeti dolan. Evet evet. Skyline'ı artırmak. Şey, Skyline'a zıplayacağız çünkü. Bayağı zıplayacağız, döneceğiz falan. Ben bayılıyorum hareketli olmayı. O yüzden... Pamuk çeker, güzel. Geyelim. Yay. Harika. Hadi bakalım şeye gidelim. Oke okay, güzel. Dib şu onları da var derim. Seni alırım artık çünkü tuzum bitti. Neymiş bu? Hey. Şapka. Tip, the hat to the Vox. There must be more to this place than the hat. Indeed. daha fazla feda. Para. Endüstriyel devrim gerçekten endüstriyel devrimmiş. Daisy Fitzroy. Her söylüyor, şey, <gülüyor> Oo, şey güzelmiş ha. Daisy Fitzroy senin sesini duyuyor güzel şeymiş. Slogan. Param nasıl artıyor? Nasıl artıyor ya? The one thing people need to learn is that fear is the antidote to fear. Sen de biraz ıkçı olmadım ya bununla. Yani... ne bileyim. Öf RPG. Tamam ben tabancayı Aaaa uh, yes Çatal bıçak kutusunda Çatal bıçak kutusunda Neyse gümüşler var falan vardı Al abi Üç yapalım buna <gülüyor> para Harika harika tuzu da artırdık biraz daha müthiş oldu uh, evet tabancayı aldığıma çok sevinmiştim ama RPG var abi RPG denemeden olmaz ya RPG deneyeceğim evet. Hadi, RPG. Roketalarım var ya şu an. Nasıl abuse diyeceğim var ya? Burada bir şey var mı? Varda lan bunun içinde bir şey. Aha. Burada para görüyorum ben. Evet. Hayır orada. Hadi i̇ki gümüş için yaptığım şeye bak ya. 10 tane füzen var şu an. 10 tane füze kullanabilirim. Hocam selam. <gülüyor> Diğer arkadaş uçtu sanırım. <gülüyor> selam. <gülüyor> Var mı başka isteyen ha? <gülüyor> Koçum arkada daha çok cephane var. <gülüyor> Adamın cesedi nerede? <gülüyor> Buraya mı <fırsat> sen? Abi. <gülüyor> ben dönüp bir cephanelere toplayacağım baştan. Bayağı bir harcadık ama olsun çok değerdi, çok değerdi. Versen onu sen bana. Harika. Burada da vardı sanırım. Bir yerde RPG cephanesi vardı. Abi onu aldın mı? Bir yerde RPG cephanesi vardı ya. Yanlış hatırlamıyorum. Neyse tamam ya. Yani, şu an iyiyiz zaten. Böyle iyi. Tabancayı geri almak istiyorum aslında ama. Bunu birazcık daha da kullanır var. Ve tüfeği de bırakmayacağım. Aslında... Mesela tük ki, tük ki, tük koşu devam. Abi, <gülüyor> elimde kullanım şu ya, bakın ya. Ah evet ya, şeyde değildi onlar, yok olan cesetlerin üzerindeydi. Ne kadar normal sardık, yok olan cesetlerin üzerindeydi diye çok keyifli yorum yapıyorum lan, türk. <gülüyor> Bu Ne kadar mal götürüyorsunuz öyle? Wow. Harika. Hadi bakalım, gidiyoruz. da çok jokeable hemen. Abi süper. Abi süper. Harika. Başka bir tarafa yapıp buraya atlayamıyor muyuz? Serim şuraya atlayamıyorum. Okey, o tarafa gidebiliriz. Fine olmaz abi. Kocaman heykelin yanından geçiyoruz ya. Neden böyle bir heykel yapıp Buna kaynak harcıyorsunuz. Abi kargalar var ya. Yani bir şey diyeceğim. O kadar umurumda değil kargaların, kargaların olması şu an. Dur dur dur Dur bunu değiştiriyoruz bir kere he, he kargalar artık nasıl geleceğimi iyi biliyorum Çok basit abi kargalar gelirse e, Bucking Branco'dan bir tane çakıyoruz Adam havaya çıkıyor ilk önce ondan sonra Roketi çakıyoruz yüzüne RPG cephane olan çok iyi be Slate. Veterans! You shed your heart's blood for Columbia! Lost limb and viscera in the godless Orient! Kamstak did nothing! And yet, look up! Whose image squats above you even now? At every angle and insult. Birileri iyi gaza gelmiş. Birileri iyi gaza gelmiş. Birazdan tanışacağımızı ee, düşünüyorum. A çok iyi. Sa Aa, güzel, harika. Silahlarımı kullandıktan sonra tabancama yine buradan alabilirim. Çok mutluyum şu an. hocam cam geçmiş olsun. Yakışıklı biriymişim için. Ee, ama yok yani vaden dolmuş. Wow. Okey. Whoa whoa whoa wow, wow. hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey Bu kadar mıydı yani? Ben RPG geri alacağım abi. <gülüyor> Lütfen abi RPG varken başka bir şeye bakar mısın? Aa geldi içeri sizler. Durun durun durun durun durun. Neresiniz lan? Of. Oh! Var mı isteyen? Gel gel gel gel. Seni bu taraftan geldiğini duydum. Gel gel. Gel. Of. Of. Tamam, shotgun mı sıkıyorsun? Of. Oh! Neresini, nereden sıkıyorsunuz lan? A Al! Gördüm seni koçum! <gülüyor> Al bakayım! Al <gülüyor> bakayım! Daha fazla mermi verdi bana. tam bitirdik Elizabeth sıkıntı yok. Racket 59 baby. Racket Racket 59. Neredesin cesetleriniz? Gelecek şey kaldıysa tabii. E cephane bitmedi ha. Erzak ye, sağlık sağlık iyi. Teşekkürler ben ayman. 110. Ver, ver ver parayı ver. Nice. Makine tüfeğe gerek yok ya şimdi. Üff. Tamam ben RPG biraz abarttım. Biraz böyle devam edeceğim RPG'yi. Gerekli yerlerde kullanırız. Güce kimin ihtiyacı olsun? Elektrik şirketine kimin ihtiyacı var? Hayat. Okey. Çok iyi dene. Teşekkürler Vyfink. Bu kadar kötü bir mal çıkardığınız için teşekkürler. Yine de çok ucuz malınız. O yüzden alabiliyoruz. Ama çok bozuk olduğu için 2 ay sonra baştan almak zorunda kalıyoruz. Ama olsun. Yine de alabiliyoruz. Aylık zaten aldığımız azıcık maaşla buraya harcayabiliyoruz. Byfink müthiş bir insansınız. Çok teşekkürler. Ben seni şey yaparım ha. Burada varsa başka yerde de vardır. bir şey aldım. Başka yok mu ya bunda? Yokmuş mu sen? Okay. Sana baktım mı? Bakmamışım. Tüm güçlerine erişim için Q'ya basıl tut. Tamam ya şu an şu an gerek yok ona. Seni yok seni alırım. Çünkü Hemen buradasın. Harika. Girelim bakalım. Tüfeğimizle birlikte hazırız. Slate o her zaman yarı budala, yarı kahraman olmuştur. Hangi tarafın daha tehlikeli olduğunu söyleyemem ve anlamadım. Evet bu ilginç girişin ardından da e, ahbaplarım e, bana bu bölümde katıldığınız için çok teşekkürler. E, likelarınızı ve yorumlarınızı her zamanki gibi unutmayın. E, bana bu şekilde müthiş bir destek oluyorsunuz çok teşekkürler onlar için de. E, sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmak da ne bileyim o. Ha, bilmiyorum o neyse. Bir şey Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.